2000'li yıllarda milletlerin yaşama hakları, fertlerinin o milletleri meydana getiren içtimai unsur, yani insan unsurunun dayanıklılığıyla, zahiri dayanıklılıkla beraber manevi dayanıklığa bağlı olduğunu anlayacaklardır. 21. asırın insanı kaliteli olmadıktan sonra neser yataracak, atılacak. Milletler kaliteleri icbari itibar icbar görecektir. Kalitesiz milletler kıyasını buna düşünecek, hiçbir söz hakkı olmayacaktır. Ucun önümüzde ya kaliteli nesiller yetiştireceğiz. Ki kalitemiz ancak seciyemizden tesir olur mu? Seciye ise iman üzerinde bululmadıktan, bina edilmediklerden seciye olamaz. Kalitemiz imanımızla mütenasiptir. İmanımız yüksek olduğumuz takdirde kalitemiz yüksektir. İmanımızın derecesi düştük sonra kalitemiz düşer. Binaenel 21. asır insanı, kaliteli insan olarak imanlı insanlar olacak. 20. asır imansızlığı tepsil etmiştir. insanların felaketine sebep olmuştur. Ateistlik ve materyalistlik. Dine karşı bütün akımlar bu asırda en son haddine ulaşmış. 21. asır hepsini İşkarifemide, hepsini atacak. Hepsini bertaraf edip, hepsini atacak. 21. asır imansızlığı taşıyamaz, materyalistliği taşıyamaz, ateizm, izimli, izimli, mizimlilerin hepsi molası bilinden, Elhamdülillah komedi zinden başlamış. Evet. İzimlerin anası, masuku hak ve kumalı zaten. Benim hepsi molozan atılacak, şıplılenecek değil. Yalnız hakla hakim hak üzerine olan, ona tabi olanlar, 19. asırda onların temsil ettiği milletler faydar olup devletler faydar olup onlar da tesiyet şimdi şıplı patılacak. Revinovatoy. Yetişir, hatırlamadım. Sizden de. Oh, Başka yol varsa şöyle, sizde mi? Miadı doldu. Miadı dolmuştu. Yeni sekiz sene var. İki bininci yıla, evetin tedbir alınırsa alını, alınılmasa kanun hükmünü icra edecektir. Bize müfner iki bin'e kadardır. Ordan ötede işin şakası yok. Bu devamlılık kanunu vardır. Nasıl devam edebilir? Bu kanun haktır. Onu geçti mi bir kimse, bu kanun onu mahkum eder. Süpürür. 21. asırda her millete, her devlete yaşama hakkı olmayacak. Üstün kaliteli İnsan, üstün kaliteli millet faidar olur, devleti faidar olur. Ötekiler hepsi panyasını bile şükürlüğü atar, atı verecekler. Biz şimdiden tedarikimizi görmeye mecburuz. Gerek milli talim ve terbiyemiz noktayı nazarından şimdi toz pembesi gösteriyorlar ama hiç toz değildi. Yok, toz pembelikten geçmiştir. Yani hastanın yüzüne makyaj yapmayla bu insan adamıdır. Bu talim terbiye milli değildir zaten. Çünkü milli adet ve ananemize muhalif olan bir sistem üzerindeyiz. Aslında kilisenin, ondan sonra kilisenin kiliseyi de mahrum eden ateizmin eğitimidir bu. Ateizm var. Sen bilirsin diyor şimdi. Rabbul İzze, ey kulum siz bilirsiniz, bakın. Hayat hakkı isterseniz gelecek asırda tedarikde olunuz. İstemezseniz e Estaizu billah. فَدَنَّمْ عَلَيْهُ رَبُّهُمْ جِدَمْ مِنْ فَسَوْوَاهَا وَلَا يَخَاهُوا عُقْبَاهَا Çok kavimleri sildim süpürdüm diyor. Silip süpürdüğüm vakitte kimseden korkun yoktu diyor Cenab-ı Allah. Yani ilahi hüküm yerini bulduğu vakitte bir kavim için, bir millet için, bir devlet için ilahi hüküm, hak Oğlum yerini bulduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın korkacağı bir verci yok ki. Allah hükmünü verdikten sonra bir milleti de süpürür, bir ümmeti de orkadan kaldırır, yüz devleti imparatorlukları da kaldırır. Efendim, kimse de korkusu yoktur Cenab-ı Allah'ın. Hükmünü verdiği vakitinde ve hükmü yerine geldiğinde onu korkutacak bir akıbet yok. Aşağı. Onun için kalitesi yaşasın, insanların kalitesini tuturursun, gitsin. Danesi düşecek, samanı savrulacak. Netice bu. Savrulacaklar bizi. Ya balarlar böyle, iyi bir fırtına çıkacak, böyle savura savura. Danesi düşer, samanı savrulacak.